Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Şimdi sizinle yine bir kronik sorunlu cihaz inceleyeceğiz Cihazımız Apple Macbook A1398 2012-2013 Retina ekran bir cihaz Cihazımız bu şekilde arkadaşlar Cihazımızda kronik sorun neydi? Tahmin edilebileceği gibi Dizüstü bilgisayarlarda yaşanan ekran kartı sorunu Bu cihazda Nvidia ekran kartı kullanılmış Ve cihazın ekran kartı sorunu e, Kronik bir sorun bu cihazlarda da sorun olarak ne yapıyor mesela? Mavi ekran düşüyor. Reset atıyor. donma sorunu. Görüntü vermeme sorunu. Ekranda pikseller oluşması sorunu. Bu sorunlar ekran kartından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu cihazın ekran kartı, Nvidia ekran kartı. Bunlarda normaldiriz ekran kart değişimlerini yapıyoruz başarılı bir şekilde. Ama tabi bunun bir de UMA dediğimiz bir sistem var. Ekran kartsız çalıştırma sistemi. Yani ekran kartını Devre dışı bırakarak Intel ekran kartıyla çalıştırma sistemi. Ee, biz bunu tabi bu cihazı da araştırmalarımızı yaptık. Bu cihazlarda da artık ekran kartını Intel'e çevirebiliyoruz. Bunun avantajı ne oluyor? Dezavantajı ne oluyor? Ondan da bahsedeyim kısaca. Avantajı cihazınızın ekran kartı iptal edildiği için böyle bir sorun ortadan kalkıyor. Artık ekran kartıyla alakalı bir sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü dediğim gibi bu cihazlarda kronik sorun olduğu için değişimden bir süre sonra tekrar aynı arızaya yaşama olasılığımız oluyor ekran kartı değişimlerinde. E, sonuçta fabrika bunu yapmış. Belki garantiliyken bile bu cihazlar birkaç kez servise gidip gelmiştir bu sorundan. E, biz de ekran kartı değişimini yapıyoruz. E, chipsetini değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz ama e, bu sorun tekrarlayabiliyor. Bu risk her zaman var. Ama dediğim gibi bunu ekran kartını Intel'e çevirip UMA dediğimiz sistemle yaptığımız zaman bunda bu problemi artık yaşamıyorsunuz. Çünkü ekran kartı ortadan kalkmış oluyor. Ee, avantajı da dediğim gibi bu şekilde. Dezavantajından bahsedecek olursak cihazınızın ekran kartı Intel'e dönmüş oluyor. Ee, Intel HD Graphics 4000 olarak görüyor. Şu şekilde göstereyim ben size. Bu cihaz çevrilmiş bir cihaz. 4000 olarak görüyor normal basic işlemlerinizi yani cihazı normal bir şekilde kullanıyorsanız hiçbir sıkıntı olmadan kullanmaya devam edeceksiniz. Ama tabi AutoCAD vesaire bir program kullanıyorsanız oyun oynuyorsanız ki Mac'ler zaten oyunlara çok tercih edilmeyen cihazlar. Oyun cihazı değil sonuçta bu cihaz. Bu tip grafik vesaire çalışıyorsanız tabi performansını etkileyecektir bunun. Yani bir grafik, bir AutoCAD, bir Photoshop ve bir grafik programı kullandığın zaman tabi ekran kartı olmadığı için, harici bir ekran kartınız olmayacağı için performansa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama normal günlük kullanımda hiçbir problem yaşamadan rahatlıkla kullanabileceksiniz bu cihazı. Ve dediğim gibi uzun ömürlü olacak. Bu sorun tekrar yaşama gibi bir probleminiz kalmayacak. Sizin de e, Apple MacBook Pro A1398 2012-2013 Retina ekran cihazınız varsa bize ulaşıp ekran kartını inter'e çevir çevirtirebilirsiniz Bu e, hem ekran kartı değişimlerinden daha makul fiyatlar çıkacak. Hem de garanti bir işlem olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videonun sonunda beğenip abone, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler diliyorum.